Gelinim mutfakta haftanın 3. günü olan 25 Haziran pazartesi günü fragmanı yayınlandı. Fragman özetine geçmeden önce 22 Haziran Cuma kim birinci oldu ve altınları kazandı hatırlayalım. Hatice ve Özlem 57 puan alarak birinci oldular ve altınlar paylaşıldı. 47 puan alan Elif ise sonuncu oldu. Yarışmadan elendi. Başak ise 56 puan ile ikinci oldu. 25 Haziran pazartesi yeni bölümün fragmanı yayınlandı işte detaylar. Özlem elinde sirkeli bez ile Başak'ın masasına gidiyor. Başak'ın masasını sirkeli su ile silmek istediğini söylüyor. Yeni haftada negatif enerji almak istemediğini ve kendisinden uzaklaşmasını istediğini söylüyor. Daha sonra Başak kendisi hakkında yapılan kötü yemek yapıyor eleştirilerine sert cevap veriyor. Eğer ben kötü yapmış olsaydım 15 tane bilezik kazanamazdım diyor. Özlem Başak için lekapt bulduğunu söylüyor. Ona Kara Batak Başak demeye başlıyor. Daha sonra kaynanalar arasında da tartışma yaşandı. Özlem'in kaynanası Hatice'yi, ekrana oynamakla, şov yapmakla suçladı. Başak Hatice'ye, sen kendini asso riskli sanıyorsun, sen kendini ne sanıyorsun diyerek kızdırıyor. Hüsniye Hanım yeni gelen kaynanayı eleştiriyor. Boş konuşan insanları hiç sevmem diyor. Yemeklerin puanlamasında, Hüsniye Hanım, Hanife Hanım'ın taktik yaptığını söylerken, Hanife Hanım'ın en kötü tabağa beş vermesinin, asıl sebebi, Başak ile Hanife Hanımın anşıf en kötü yemeğe 5 puan vererek kendi gelinini bulduğunu söylüyor. Hanife Hanım isyan ederek, yazıklar olsun Hüsniye Hanım dedi, bana hep yükleniyorsunuz derken, asıl kendi gelinin tabağını bulmak isteyenlerin, Özlem ve kaynanası olduğunu belirtiyor. Özlem'in kaynanası da kendini savunuyor. Ben Adalet'le, en güzel yemeğe 5 puan veriyorum diyor. Atiyece en sonda Özlem'in, Başak için taktığı, Karabatak lakabının, çok doğru olduğunu, Özlem'e bu konuda katıldığını belirtiyor. Fragman bu şekilde son bulurken 25 Haziran Pazartesi gelinin mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.